Oh, İstediğin gibi hayata sordun mu, kendine benim gibi Sende duvarlar var, hiç bitmeyen kurallar var yerime Koyarlar seni yerime, tutarlar elini Unutursun yalanlar var, hiç bitmeyen kurallar var yerime Koyarlar seni güvenme, kırarlar seni sevsende seni güvenme, güzeller seni. Sende dua Seni güvenme, üzerler seni Unutursun yalanlar var Hiç bitmeyen kurallar var Yerime koyarlar seni Güvenme, üzerler seni Söyle, Sen buldun mu? istedin gibi